27 Eylül 3 Ekim. 27 Eylül 3 Ekim. değerli ikizler burcu nasılsınız? İkizlen May burcunuzu mutlaka takip ediyorsunuz. Ben de kalıyorsunuz. Beğeniyorsunuz. Yorum yapıyorsunuz. Hatalarımı tek tek söyleyeyim. Ben dikkate alıyorum. Okuyorum. Yani yorum yapmasam da bunları tek tek inceliyorum. Her burca yazılan her şeyin farkındayım. Mesela biri diyor ki bana tutmadı diyor. Kimseye haftalık burç tutmayabilir. Ee, şöyle söyleyeceğim. Natal haritanıza ya yani size ait haritanıza yorum yapmam lazım. Ee, nerede sorunuz var? Nerede karmanız var? Diyorum ve atıyorum. Özel seans alacaksınız ve o şekilde kendi haritanıza baktırabilirsiniz. Değerli İkizler Burcu bu ara e, yurt dışı ve şehir dışı e, seyahatleriniz ya da yapılması gereken yeni anlaşmalar beklediğiniz yoldaki haberlerle ilgili biraz gecikmeler söz konusu olabilir. E, Maalesef Sevki hayal ettiğiniz yer olumsuz olabilir. Ee, yeni bir iş başvurunuz olduysa ve bununla ilgili ben tamam bu iş kapım oldu diyorsanız bu olumsuz olabilir. Bu hafta böyle bir olumsuzluk haftanız var. Buna hazırlıklı olun. Ama şöyle söyleyeceğim. Farklı alanlardan gelecek bazı iş teklifleri sizin daha motivasyonunuzu, daha enerjinizi, tam olumsuz bir evranız önünüze geliyor. Ve sonrasında hemen iki gün sonra daha farklı bir yerden bir teklif bu da motivasyonunuzu artıracak ve sizin sanki üzerimde bir... E, Tam bir başlıyorum, tam toparlanıyorum, yarım kalıyor derken ağzınızda da yarım kalacak. Çünkü gelecek teklif o gideceğiniz yerden daha aydınlık ve daha başarılı olacak. Uzun süredir iş problemi yaşayan ve işsizseniz ve bunlarla ilgili mesela bir senedir, yedi aydır, beş aydır işsizseniz alternatif bir arkadaşınızla fikir ortaklığı yapıp güzel bir iş açmaya karar vereceksiniz ama şu an buna ekonomik gücünüz yok geçici bir yerde bazı iş kapılarınız aydınlık biraz daha dikkate alalım ve 2022'de bu işi yapmanız sizin için hayırlı şu an ekonomik olarak ciddi anlamda zorlanabilir ve gereksizce kendinizi batığa etebilirsiniz. Şu an ortaklı durumu uzun süredir işsizseniz bırakalım. Alternatif bazı iş kapıları yakın dostunuz, yakın çevrenizin size sunacağı noktaları değerlendirelim. Biraz e, unuttuğumuz motivasyonumuzu iş motivasyonumuzu arttırırım. Ondan sonra ortaklı planlar ve hayal ettiğiniz ve planladığınız güçlere erişeceksiniz. Şu an için geçici bir iş evresine toparlayalım. Sabit ve yerinde aynı noktada çalışan ve hiç de Değişmeyen, yani Emineciğim ben kalem gibiyim. Geliyorum imzama atıyorum. Herkese selam veriyorum. Patronuma da selam veriyorum. Ama sanki beni patronum görmüyormuş gibi hissediyorum artık. Bu patron beni seviyor mu sevmiyor mu? Ya ne istiyor benden? Hayır patronunuzun kimseyle problemi yok. Sistemin bazı maddi krizlerden dolayı son 6 aydır iş yerinizde karışıklıklar var. Kişilere, şahıslara özel bir durum yok. Ama bulunduğunuz Farklı bölümde ciddi anlamda işten çıkartılmalar söz konusu olacak. Yer değişikliği istiyorsanız şimdiden gözünüzü dört açın. İstediğiniz yerde boşluklar olacak. Bunu da ihmal etmeyin. Devlette sağlık sektöründe çalışıyorsanız... E ne bileyim itfaiyede çalışıyorsanız, belediyede, maliyede, bu tarz noktalarda çalışıyorsanız e, bulunduğunuz noktada büyük karışımlar, büyük haksızlıklar, büyük dedikodular söz konusu olacak. Mümkün olduğu kadar adınız geçmesin. Yoksa işinizden çıkartılma gibi durumlar söz konusu olacak. Değerli ikizler Burcu sizlere sesleniyorum. Yani lütfen kimsenin lafını kimseye taşımayın. Dedikodudan uzak durun. Size yapılan dedikoduyu saklayın. Çünkü sizlerle... Siz yapmış gibi iftiraya maruz kalacaksınız ve işinizde farklı bir noktaya itilebilirsiniz ortaklı iş yapanlar içinde farklı farklı oluşumlar var. Bölümünüzü farklı bir işe girmek istiyorsanız farklı iş yapmak istiyorsanız bununla ilgili alternatif noktalarınız arayışınız varsa Ekim'in ortası Ekim 17-15 13 arasında farklı oluşumlar yaratıp işinizi daha büyük bir büyütme noktasına gireceksiniz. Bu da sizin için sağlıklı olacak. Çay ocağınız var, kafeniz varsa da rızkınızda daha çoğalma, daha bereketli bir noktaya erişeceksiniz de ikizler burcu aşka geliyorum ya aslında şu hayatınız tıkır tıkır işleyecek aşk konusunda <gülüyor> fıkır fıkır tıkır tıkır deriz ya ee, mesela sevgilinizle kapris dönemi bitecek sevgilin size evlilik teklif edebilir ee, gelecek planlarını daha net konuşabiliriz Birbirimize eksik gördüğümüz noktalarda aydınlanma. Benim kalbim kimseye ısınmıyor bile diyorsanız. Güzel bir aşkın haftası. Bu kalp sizi iyileştirecek. E, i̇lişkinizin adımları, konuşma tarzı sizin motivasyonunuzu arttıracak. Hadi yüzükler takılsın parmağınıza. Şimdiden hayırlı olsun. Ama evlilik için 2022'nin sonuna ihtiyacımız ol, olma ihtimali çok yüksek. Yani bu dönem e, aileler tanışması, söz nişan bu tarz konuşmalar. Ama 2022 evlilik yılınız bu sene sadece yüzük takılacak. Çünkü siz şunu istiyor evim alayım öyle düzenimi kurayım, kurayım dediğiniz için şu an için evliliği resetlediğiniz sizin resetlemeniz bu. Yalnız evli olanlarda e, baba soyunuzla alakalı kaynaklanan bazı sıkıntılardan dolayı biraz eşinize ya da kocanıza ya da karınıza vakit geçiremeyebilirsiniz. Onların problemlerini çözeceğiniz için bir 15 gün bir arada bir diyalog kopukluğu var. En azından mesaj atın sizi, seni seviyorum diye. Bunu ihmal etmeyin. Oradaki problemler çözülmediği sürece bizim evliliğimizde zaten çözümde değildi. Orası çözümlenecek. Biz de çözümleneceğiz. Bu kadar sabrettim. Biraz daha sabretmeni öneriyorum. Hiç, hiç aşksız olan ikizler burcuna. Evet ufak ufak kıpır kıpır enerjiler var. Yeni tanışmalar var. Tanıştırılmalar var. Sizi mutlu edecek enerji var ama bazı ikizler şöyle söylüyor. Ben istiyorum ondan haber gelsin. Evet o size mesaj atacak. O ondan haber gelecek. O sizi sevdiğini söyleyecek. Sadece duana devam et. Rabbim sesini duymuş. Bu hafta bunun mutluluğunu, coşkusunu yaşayacaksınız. Biraz bazı ikisler özellikle ev hanımları ya da eşiniz sadece eşiniz çalışıyor ve siz çalışmıyorsanız maddi olarak bazı karışıklıklar, biraz ödemelerde, kirada, faturada bazı zorluklarımız söz konusu. E, o yüzden ek iş arayan ev hanımları ya da işe girmek isteyen ev hanımları için güzel e, oluşumlu evre ama şu anayım. Imkansız. Yani Kasım Aralık daha imkanlı. Ne yapabilirsiniz? Daha tutumlu, ne kadar tutumlu olacak? Hayat çok pahalı, haklısınız. Ama lütfen e, sabırlı olun, düzelecek. Bu ara bazı İkizler Burcu'nda da eşinizle ilgili mesajlar, telefonlar böyle bakıyor. Ve bir yerler sosyal medya takip ediyor. Garip garip sesler duyuyorum diyorsanız. Takibe devam edin. Her an elinize delil ve boşanmak isteyenler insan, ikizler Burcu için diyorum. Bu delil elinize düşecek. E, Takibe devam diyorum. E, ma boşanma mahkemesi olan ikizler... Kasım ayı itibariyle boşanmanız gerçekleşecek ve rahat edeceksiniz. Bir de evle alakalı bu, e, hak konu ve mal konusu ile ilgili bölüşmeler var kardeşler arasında. Bu bölüşmelerde herkes hak ettiği değer alacak. Hiç endişe etmeyin diyorum. Sağlık olarak özellikle orta kulak, e, geniz eti problemlerimiz, guatır problemlerimiz söz konusu olabilir. Sağlığınızı ihmal etmeyin. İkizler burcu, çocuk isteyenler tedavi dönemi şimdiden tedavi dönemimiz. Hayırlı olsun. Hoşçakalın. kalın, mutlu kalın, canlı kalın.